Bizim ev adeta bir sınıf gibi oldu. Bizim ev adeta bir sınıf gibi oldu. Ben kitapları sevdim. Ansiklologi alırlarımdan da. Bir sınıf gibi oldu. Benim eve... It, it, it, it, it, it. It's so cool, Maragoluz Kalesi gördüm ve orada Maragoluz'a karar verdim. Hiç sıkıntı çekmeden e, sanatı yürütüyordum. Maragoluz'a başladım. Okulda bir fert kala dedik ki o çocuğu çöktülerden bir şey verir Bunları hiç kırmadım ben. Sen bile değil demedim. Bir arkadaş gibi yeri geldi, zaman baba gibi. Oyuncaklarını kendim yapıyordum. Ne istiyorlarsa yaptım. Ben o işimi bırakır, onların oyuncaklarını yaparım.